Samet Hoca'nın sınıfında 64 tane kuru boya varmış, yıl sonunda sadece 31 tane kalmış, yıl boyunca kaç kuru boya kullanılmış? Bize resimlerde de vermişler, yılın başında 64 tane varmış, 6 tane onluk ve 4 tane de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 10 ve 1, 2, 3, 4 tane de 1. En başta 64 tane varmış ama yıl sonunda 31 tane kalmış, yani 3 tane onluk ve 1 tane birlik. 3 tane 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10 ve 1 tane 1. Peki yıl içerisinde kaç tanesi kullanılmış ve bitmiş? Burada videoyu durdurup kendiniz deneyin hadi, ben beklerim. Tamam, denediğinizi varsayıyorum, şimdi beraber yapalım. Bunu çözmenin birkaç yolu var. Şuraya yazalım. En başta 64 tane varmış ve bazıları kullanılmış. Kullanmak ne anlama geliyor? Kullanınca eksiliyorlar, yani çıkarma işlemi yapmalıyız. O zaman eksimizi koyalım. 64 eksi bir sayı. Daha henüz sayıyı bilmiyoruz, o yüzden boşluk çiziyorum. 64 eksi bir sayı eşittir kalan kuru boya sayısı, yani 31. Yani burayı bulmalıyız, bu boşluk ne olmalı, onu bulacağız. Boşlukla 31'in yerini değiştirebiliriz. Yani 64 eksi 31 dersek buradaki sayıyı bulabiliriz. Yazalım, 64 eksi 31 eşittir boşluk. Bunu nasıl bulduk bir düşünelim. Bu 64'ü temsil etsin ve burası da 31'i. Bu kalan da boşluk olsun. Soru işareti koyalım. Hatta soru işaretimiz olsun bu. Yani, 64 eksi 31 eşittir soru işareti ya da, 31 artı soru işareti eşittir 64. O halde, 64 eksi -31 31'i bulursak, soru işaretini bulmuş oluruz. İşlemi buraya yapalım. 64 eksi 31. Birler basamağından başlayalım. 4 tane 1 eksi, 1 tane 1, 3 tane 1. Onlar basamağındaysa, 6 tane 10. -3 tane 10, 3 tane 10 eder. Yani sonuç 33. Soru işaretimiz 33'müş. Sağlamasını yapabiliriz. 64'ten 33 çıkarırsanız 31 kalır. 33 tane kuru boya kullanılmış. Şimdi buradaki şahane resimleri kullanarak çözelim. Burası 64 gösteriyor. Bakın onluk kutulardan 6 tane var. 6 tane onluk. 1 2 3 Dört, beş, altı tane on. Bir, iki, üç, dört tane de bir. Altmış dörtle başlamış ve otuz bir tane kalmış. Peki, kaç tane onluk kullanmışız da bunu elde etmişiz? Burası sadece üç tane onluk olduğuna göre, bir, iki, üç tane onluk kullanmışız. Üç tane onluk kullanmışız. Peki, kaç tane birlik kullanmışız? Burada sadece bir tane kalmış ama en başta 4'tü Demek ki 3 tane kullanmışız. Yani bunları çıkarırsak, o zaman yıl sonundakini elde etmiş oluruz. Bakalım kaç taneymiş? 33.